Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Urfa Astor turizmle e, Urfa'dan başlayacağız. Sırayla Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Hakkari'ye kadar yaklaşık 606 kilometrelik bir seyahatimiz olacak. Oyun saati olarak saat 10'da başlayacağız bu sefere. Yaklaşık e, 19.30 19 civarlarında oyun saati olarak bitirmeyi planlıyoruz. Ee, Oyuncaüz Biz sitesine ait e... Manlyons Koç otobüsümüzle e seferimizi yapacağız. Proje Oyuncaüz Biz mod ve Heavey Rachel Turkey HVT grubuna ait. Model Demereşki arkadaşımıza ait. Model editleyen İsmail Aslan kardeşimiz. Oyuna konvertleyen Harun Aras. Genel olarak diğer aşamalarında Methaven Bilal, Mert İptaşk, Artin Kazancıyan, Hakim Terzi ve Emin doş Güraksın arkadaşlarımız, ee, emekleri geçen arkadaşlarımız. Şimdi yavaşça e, Urfa Otogar'dan seferimize başlıyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kapımızı da kapatalım. Evet, hava güneşli olarak ayarladık saat 10.5 10 geçe seferimize başlıyoruz artık. Herkese iyi yolculukları iyi seyirler diliyorum. Sağ olun. O çıktık. Aspingöl, yeni turizm otobüsüyle, ile, ona da bir selam verdik. Trabik biraz kaldı mı karşıda ufak bir karşılık var gibi görünüyor. Yanlış görmüyorsam, Metro Turizmin çift kat otobüsü bariyerlerin üzerine duruyor, yani yolu kapatmış. Bakalım yol ilerleyip yanından geçebilecek miyiz? değerleme yok. Evet. Mecburen trafiği açacağız. Tabii, dönem var. Ama... Düzen miyor trafiği açacağız arkadaşlar mecburen. Kaldı sefere devam edebilmek için. Ya yani başlar başımız bir action olmuş. Yolumuza devam ediyoruz. Tetra'yı yoldan kaldırdık. Trafik seviyesi de. Trafik seviyemiz sekizinci seviyede, on üzerinden. Şimdiki çıkışı kullanın. Şanlıurfa'dan Diyarbakır'a doğru seferimize başlıyoruz. Şu an Urfa'nın şehir içinden geçiyoruz. Sayın konuklarımız, şehirler arası yolcu taşımacılığında, huzur, emniyet, güven ve konforun simgesi haline gelen aracımıza hoş geldiniz. Otobüsümüz, cep telefonu görüşmeleriniz için özel teknik donanıma sahiptir. Cep telefonlarınızı sessiz konumda olmak üzere açık tutabilirsiniz. Seyahatiniz süresinde, açık küfe ikram servisimiz hizmetinizde olacaktır. İsteklerinizi yolcu panelinde bulunan kırmızı çağrı butonuna basarak kabin görevlinize iletebilirsiniz. Yol koşulları gibi kontrolümüz dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek sarsıntılar yüzünden düşüp kırılabilecek size ve diğer yolcularımıza zarar verebilecek eşyalarınızı lütfen tavan raflarına koymayınız. <gülüyor> kaptan, kaptan yardımcımız ve kabin görevlilerimiz siz yolcularımıza iyi yolculuklar dileriz. İtki yurtusu biraz daha kurak gerçek kaprıcısı ile biraz canlı tabi oralı ama o yüzden hafif yeşillik bilgisayar bilgisayarın problem veri problemi var o yüzden diğer şeyleri kontrol edelim ama ben tekrar başladığım gelecek ama şu an an itibariyle mümkün değil. Genel kullandığımız ekranda kalsın. Şu an oradan veri alamıyorum. Arka planda çok ufak bir e, müzik açtım. Müzik çok, telebi çok geliyor. Gönül istiyor çok açmak ama tabii pek mümkün olmuyor. Umarım telif haklarına takılmaz. Bir arva yaklaşıyoruz. Şu an Atayaman yol ayrımından geçiyoruz. Diyarbakır'a kısa bir mesafe kaldı. Yaklaşık 1-2 dakika sonra orada almış olacağız. merkezinde orta yaklaşıyoruz. Son kavşaklar artık. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Diyarbakır şiir merkez tabelası. Evet, Diyarbakır'a da selamımızı öğrendim. Buraya en çok videoya başladığından beri video çekmeye can arkadaşımız var. Sürekli Diyarbakır'a gelir misin diye. Ee, bir de kense selamlar olsun. Sayın konuklarımız aracımız hareket halinde olup araç etrafından ayrılmamanız önemli rica olunur. Dört on peron yanışıyoruz tekrar. Açalım, abonelik çekeyim. Dışarıdan biraz bir daha o tümüne de göstereyim. Urfa Astort Racing yeşil kaplamasıyla gerçekten çok şık duruyor. Reallı tasarıyan kişiye de oyun aktaran arkadaşlarımızla tekrar görüşürüz güzel orta. göstermeye çalışayım. Hadi evet, kapımızı kapatıp seferimize devam edebiliriz. Şimdi Diyarbakır'dan Mardin'e doğru hareket edeceğiz. Diyarbakır'dan yolcularımızı aldık. Sayın konuklarımız, bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Ön sıra ve arka kapı girişindeki koltuklarda oturan konuklarımızın şey kullanması boş, yasa gereği zorunludur. Döner kavşakta Hı? ikinci çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Takılın ve sonra sağ dön. Sağ dön. Trafeye çok takılmamak için yani sol şeritten sağa dönüyorum. Çünkü burası daha müsait. Yoksa iki 3 lambada kalacak şehirden çıkmamız. Üst geçitler gerçekten çok güzel olmuş. Şehitler ölmez. Vatan bölünmez Türk bayraklarıyla birlikte. Doğu şehirlerimizin çoğunda mevcut üst geçitlerimiz. Döner kavşakta ikinci çıkışık kullanın. Bu da YKS Türkiye haritasındaki param karşılarımız e, oyuna tasarlamıştı. Şimdiki çıkışı kullanım. Kavşakta. Megancı yol odasında durdu. Ama dokunmadık yani. Zaten hızı yapmam için sürekli dikkatistler var. Onlara dikkat ederek çocuklara çok teşekkür Diyarbakır Şehir Merkezi'nden yani şehir çıkış yapıyoruz. Mardin'e doğru seferimiz devam ediyor. Oyunda bu şehirlere ilk defa geliyorum. Daha önce buralarda hiç sürmemiştim. Ben de sizinle birlikte keşif diyorum oyun saatiyle 12.30 buçuk civarında oldu. Yaklaşık iki buçuk saat önce oyun saatiyle iki buçuk saat önce şamlur falan yola çıkmıştık. Mardin'e giriş yapıyoruz arkadaşlar. Sağdan devam Mardin'e de selamlar olsun. Evet, Mardin'de otogar yok. O yüzden e, şehrin içindeki e, servis bölümüne kadar gideceğiz. Oradan tekrar dönüş yapacağım. E, buradan Batman'a doğru seferimiz devam edecek. Bugün ziyaret edeceğimiz 5 yıl içerisinde sadece Mardin'de Otogar yok Arkadan çarptı herifi yani Şimdiki çıkışı kullanın merkezde ilerlemeye devam ediyoruz. Servise doğru. bir arttırız yine. Sivas dur. Sola dönmeye hazırız. Malatya'da geçti yeni. Sola dön. Bir dakika sata Değil. Yeni rota aranıyor. Yani şimdi buradan geri döneceğiz. Ufak bir temsilim ola vereceğiz. Yani daha doğrusu. kaldıalım sağın bu evet. arkaından devam edelim ya vermemetler bu turizmin seresini takip edelim bakalım güzel aynı olacak mı arkasından çıkmak istedim ama trafik polisi yol vermedi. Hadi, biz birazdan sağ döneceğiz. Uşakta ilk çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı alıyoruz. Daha hızlı topluyoruz. biraz yaklaşalım. Polis arabasından şeklinde. Burada Martin'den de çıkış yapıyoruz. Güzergahımız Batman. bir Eteceğiz. Biz sağ döneceğiz. Buradan otobüse yol vereyim. Batmana doğru döneceğiz. Sağa kalın ve sonra sağ dönün. Sağ dön. Otobüste sinyal veriyor, O da dönecek. Biraz daha birlikte seyir şansımız olacak. Geçemedi, o da geçmek istemedi bilmiyorum. Tekrar sağ geçti setra. Biz yolumuza devam ediyoruz. sesimizi yaşatacağız. Çok hızlı gidince direksiyon hakimiyeti kayboluyor sonuçta otobüs sürüyoruz. O yüzden hani çok fazla hızlı sürmeye karşıyım. Yani realiteye uysun diye azımızı Yoksa bu otobüsler e, 150-160 çok rahat yapıyor oyunda. Ama biz hani realite uyumak açısından e, Bu hızlarda kullanmayı seviyorum. Arada bir 100'e 120ye çıkıyoruz tabii ki. Çok güzel yayınıyor ya. Batman'a giriş yapıyoruz selamlar olsun Batman'da yaşayan tüm dostlarımıza Batman'la tüm kardeşlerimize, abilerimize, büyüklerimize Otogar'a giriş yapıyoruz Sayın konuklarımız, aracımız hareket halinde olup, araç etrafından ayrılmamanız önemli rica olunur Şöyle biraz genişten atacağım ama yanındaki araba çok yanaştı Rota tekrar hesaplanıyor. El frenimiz kapımıza. Tekrar açtık. Saat 14.07 itibariyle gelmiş bulunuyoruz. 4 saatte. Yani Urfa'dan Batman oyun saati olarak 4 saat sürüyor. Kontağımızı da kapattık. Dışarıda motor sesi biraz fazla oluyor çünkü. Evet. Tekrar kaldığımızda devam ediyoruz. Kapılarımızı kapatıyoruz. Evet, Geldik. Batman'ın Şırnak'a doğru yola çıkacağız şimdi. Bu ara biraz daha uzun olacak yol olarak. Özellikle Şırnak'la Hakkari arasını dağlık yol olarak bekliyorum. Güzel yerler bizi bekliyor diye düşünüyorum. Sağa dön. Sayın konuklarımız. Bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Ön sıra ve arka kapı girişindeki koltuklarda oturan konuklarımızın kullanması yasa gereği zorunludur. Sol şerit bizim devam edelim. Trafik seviyesi 8'de olmasa hemen çok büyük bir trafik kalabalığı yakalanmadık. Ben genelde onda oynamayı seviyorum. Tabi onda oynayacağı biraz... FBs'de sorun oluyor tabi ki ama olsun sorun değil onun içeride daha çok fazla otobüs görüyoruz trafikte şey vardı. fazla otobüs görmek daha güzel oluyor Türk firmalarımızı Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. İnşallah bu müziklerden telif yemeyiz. aplat sonra göreceğiz. Bu arada müzik oyun yani direkt ee, harici bir USB ve radyo sistem var. Şimdiki çıkışı e, direkt kurdum. ses ona bağlıyor. Hani kumandayla kumanda ettiğim o FM radyo var. Hem MP3 çalar, hem SD kart çalarımız var. Sola dön. Sola dön. Bak ondan şu an çıkıyoruz. Saat saati olarak kullandığımız sol taraftaki, mesela şu an 14.21.22 oldu ee, bu kısım, namada ben gerçek saat olarak kullanıyordum, yani bilgisayar saati olarak kullanmıştım, ama e, baktım oyun oynarken farklı saatler, mesela ben örneğin gece 12'de video çekiyorsam, o oyunda mesela gündüz vaktiyordu, öyle biraz kötü olduğunu gördüm daha sonra, hani senkronizasyon bozukluğunu gördüm. ...daha sonra verilerden oyun saatini ayarladım. Böyle hani sanki gerçek otobüsteki saatlermiş gibi. Mesela Manda... ...gösterge panelinin sağ tarafında e, gerçek saat var. E, ben de... normalde ayna ayar düğme yeri orası ama... E, tabii ayna ayarı... ...oradan kumanda yapmayacağım. Şimdi ben orayı kendime göre organize ettim. Havalandırma mızgalarının sol tarafta gene... ...yine kendi adım soyadım ve... Travego Coach Simulator yazıyor. Sağ taraftakini hız ve e, vites göstergesi olarak koydum. Bunların tabii tabi Arduino üzerinden. E, Simhub yazılımını kullanarak yaptık. Eğer kısa zaman sonra mümkünse e, gaz fren pedal papuçu uygulamalarını yapacağız. Hani onlara gerçek şeylerini takacağız. Bir de gösterge paneline eee S modeliyle yani bu kenar nikelaj olanları değiştirmeyi planlıyoruz. Yarım mümkün at olursa uygun FET araştırıp bulabilirsek Ona sıfırdan yapacağım için yapım videosunu çekebiliriz onu. Şimdi bunda sistem sıfır kurulu olduğu için yapım videosu çekemedik ama hangi tuşu, hangi gösterge panelini nasıl ayıp planladığımızı oradan bakabiliriz. Cep arkadaşımızdan tabi destek almamız gerekiyor ürün konusunda. Evet, yeşillik olunca manzara biraz daha güzelleşiyor. Geçen arabalarını çıkardım rüzgar seslerine bakalım sağa dönme yazalım ne kadar güzel evet şimdi şırnak ayrımına doğru döneceğiz sağa gerçi van yazıyor tabi da ama Geçebilir miyiz cam ama geçemedik. O cam dört sesi herhalde tırların onu takip edeceğiz mecburen Şimdi trafik kabulken sollama biraz zor olacak. Mümkün olur mu bilmiyorum. Sağlı solu sollama yasak zaten şu an. Aspin gör geçti. sesleri gerçekten çok güzel. Evet şimdi dağlı geldik. Olsaydı daha güzel bir görsel ortaya çıkacaktı ama maalesef tır yakaladı. Kars Kalesi. Çok güzel bir manzara var. Dışarıdan göstermem lazım. Kenarda gidelim. Burası Seyir Tepesi herhalde Gerçekten oyuna çok güzel Arkadaşlar kaç tane yol alt alta görünüyor 1,2,3,4 nereye kadar görünüyor Yavaştan sıvalım otobüsünü baştan aşağı doğru inelim. Rotatörleri devreye soktuk. Anadolu turizm Starliner karşıdan arka, arka otobüslerimiz geliyor. Setra Karadeniz, Luxury ile Akdeniz Seyahat ve aksanlığı zafer 4 yorumuz arka geçti yavaş yavaş yemeye devam ediyoruz İş çok sekti gerçekten de şuan şırnağa doğru seferimiz devam ediyor oyun saatiyle 16.34 oldu Altı buçuk saat önce Urfa'dan oyun saatiyle altı saat önce Urfa'dan çıktık yola. Jetlerden, herhalde turizm antep ayıttılar da öyle Starliner Burada geçti. Öyle kamyonlar geçince rüzgar sesi çok sağlam geliyor. ha sefer atıyormuş gibi. Şırnak yerimize doğru giriş yapıyoruz şu an. <Sessizlik> Proce ama olsun. Şehri işte Mercedes. Hop. Turcu dayı ne yapıyorsun ya? Yardyatla duyuyorlar ya. Sen bir yere gideceksen biz de gideceğiz ya. Nereye yetiştiriyorsun? sayın konuklarımız aracımız hareket halinde olup araç etrafından ayrılmamanız Sadık önemli an. rica mı? Sonra evet, otogar'a doğru, Peron'la Otogar giriş yapıyoruz. Tek seferde bakalım girebilecek miyiz? kontrol ederim dışarıdan bence güzel görmüşüz bu farlarınızı yapalım dışarıdan görseniz daha güzel olur <gülüyor> Bantanlarına başarılı Şimdi Şırnak'tan çıkıyoruz. Durağımız olan Hakkari'ye doğru yolda devam ediyorum. Solda kalın ve sonra sola dönün. Sola dönün. ji dönecekti sandım ama düz, düz devam ediyor. Trafik karıştı. Ve şimdi... sağ sol dönüşlerde hani karşıya geçenlerin yeşil iki tarafa birden yeşillendiği için biraz karışıyor trafik. Yine bir kazaya aise ama tabii yaptığımız tehlikeliydi. Evet çıktık şimdi. Şuradan bir teke düşmeden bir şey yapalım. Metro savaşa çıktık. Tırmanışı geçtik ama otobandan bu, bu tırda sollayamayız herhalde. Karşıdan bayağı genel var çünkü. Bis hazmızı aldık küçük. Ne kadar rampa yukarı. Geçince ses mükemmel geliyor şu anda. geçti yeni turizma. Yeni turizmalar gerçekten realde çok güzel olmuş. Zaten şu an oynadığım direksiyonda yeni turizmo, yeni travego ve MP4 ait ilgili. Yeni <gülüyor> Evet yaka Yakadığımız iyi durumda, o yüzden devam ediyoruz. Galatasaray kaplamalı yeni trabigo geçti. Saat aramızda çok güzel bir karşı var. Manzara çok güzel. biraz öndeki arabaya yaklaşalım. Manzara gösterilirken biraz yavaşladık çünkü. Karsönü kenarında devam ediyoruz, sürmeye. Şimdi karsönü üzerinden karşı tarafa geçiyoruz. Akkari'ye doğru Devam ediyoruz evet, Yol çalışmaları var Trafik o yüzden biraz yoğun evet. Dediğim gibi Bizde tırı hiç sollayamadık onunla birlikte gidiyoruz ya yani yol, yol ayrım olup dönene kadar bize seyredecek o yüzden hızımız 60 kilometre civarlarında seyrediyoruz zaten güzel oluyor bu hızda yani bu yolda bu hızlarda gitmek en ideal. güven neden bırakmıyoruz Orada bir bi sekre atasını sıkıntı yaşayalım ama, çözüm sayılır. Hıssabetleyici devre alınca, şey de görüyor devreye bak, aman trafik, bir anda dörtleri yakalım, arkadan geldiğine girmezse sonra gidiyor, ördüm. Tırk görmüş çalışması var. Yine sesler geliyor. Hakimdaki alanı dışında dörtleri kapatabilirim. Etilerde evet, bir yol çalışması var. Oradan biraz trafik var. Daha doğrusu yol çalışmasından çok yol Eğlen olmuş daha. Karşıdaki arabalar gelen gelişim. Dışarıdan tekrar bir Akarsun manzarası ile birlikte. Evet, Urfa Astor saat 10'da çıktık. Urfa'dan sırasıyla Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Sondur Amzal'ın Hakkari'ye doğru gidiyoruz oyun saatiyle yaklaşık buçuk e, saat civarında oldu yola çıkalım. da çıktık saat 19.18 trafiğin yoğunluğuna göre <gülüyor> Rize sesi turizm Starliner baya yakın geçti bize. şimdi geçeriz herhalde sıra bizim grupta karşı belli bir belli sayılarda araba geçiriyorlar herhalde bu oyun kuralları gireyim trafik lambası varmış ve işe geçiyoruz artık bu evet, gibi yol kayması var yani heyelan. onun dolayı yol tek şeyde düşmüş burada bizim iş yerimiz kapalı Çam arkadan buraya şu an bize. Best one tur. Trabzonspor'un otobüsü var. Karşılarda bayağı trafik olmuş. Bir saatten önce çıkamaz bunlar bence. köprüden sola doğru döneceğiz. Önümüzdeki köprüden. Hakkari'ye doğru. 20-30 kilometre yolumuz kaldı. Sola döndüğü hazırlanın. Sola döndüğü. Nehirin üzerinden tekrar geçiyoruz. Bu tahminimce beyaz dengesi biraz bozulmuştur farlar aşırıca yolda ama işte önümüzü görmemiz için gerekiyor. Yola odaklandığım zaman benim kullandığım kabin ee, biraz kararıyor. Sanki tam geceymiş sürüyormuş gibi. Evet. Hakkari'ye geldik bu arada. Selamlar olsun. Starliner Malatya Medine Turizm otobüsü mevcut. Odak Gari'ye bizimle birlikte giriş yaptı. Parlarımı kapatayım. Parlamasın diye. Tamam, biraz parlıyordur. Geçemizde geçildi, geçeceğiz karşıya. şeyi. doğru devam ediyoruz. Sayın konuklarımız, sizlerle birlikteyimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj fişlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. esenlikler Giriş trafiği, akşam trafiği yoğun oluyor tabii ki. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Evet, sağ ama. dönün. otobar, sağ mı? Hemen giriş yapıyoruz. park edip seferi tamamlayacağız arkadaşlar. Şöyle tek seferde görelim. Kapımızı açalım. Motorumuzu kapatalım. Ayaklarımızı çekelim. Evet. Yaklaşık 8 saat 20 dakika süren 606 kilometrelik oyun içindeki yolculuğumuz Hakkari elimizde sona erdi arkadaşlar. Şanlıurfa'dan çıktık. Sırasıyla Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Hakkari'de e, yolculuğumuzu bitirdik. E, umarım keyif almışsınızdır. Hani Güzel bir sefer olmuştur. E, ben özellikle e, Şırnak'tan yani Batman'ın yarısından sonra... Yolların teke düşmesiyle oldukça keyif aldım. Buna sonraki seferimiz yine buradan devam edebiliriz, ee, buradan Adıyaman tarafına geçebiliriz ya da bir, bir Azerbaycan için hani Bakü, Gence seferi yapabiliriz. Bu da olabilir. Ee, bunu artık hani biraz siyasi olarak algılamayın ama oradaki arkadaşlarımıza destek vermek için öyle bir sefer yapabiliriz. Bakö tarafına ee, Karadeniz'den tekrar giriş yapıp orada silfirimizi bitirebiliriz. Ee, aklıma haritaya bakın şimdi onlar o geldi. Ee, ben için teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.